8-14 haftası, Mayıs haftası, sevgili takipçilerim, güzel ailem, dünya ülkemizde yaşanan felaketi unutmuyoruz. 14 Mayıs Eczacılar Bayramı, tüm e eczacı tanıdıklarımın, tanımadığım bayramları kutlu olsun diyorum. Evet sev e sevgili koçlar, demeden önce abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmamanız gerektiğini de ben söylüyorum siz beni dinlemiyorsunuz ama sesim kötü. Bu haftada bu ses kötülüğüyle size program yapacağım. Evet e, sevgili koçlar e, hayatımızla alakalı bazı adımlarla ilgili çok net kararlar vermeye hazırsınız. Ve unutmayın ki verdiğiniz kararlar iş hayatınızı, para hayatınızı ve olumsuz etkileyecek birçok noktayı tek tek gözden geçirmemiz lazım diye uyarıyorum. Çünkü ani vereceğiniz ve kendi içinizde huzursuz olduğunuz noktalar, ekip, çevre, alan siz artık kasvete, yormaya, insanların konuşmaları sizi yıpratmaya başladı. Ve bu alana ait de kendi başarınızın farkında olmanıza rağmen pes ettirecek insanlar var etrafınızda daha dikkatli, daha mantıklı adımlar atmanızı öneriyorum. Evet, bazı şeylerde de özellikle diğer değişimler ile ilgili acaba ben var mıyım? İstediğim noktaya başvurdum, kabul olacak mıyım? dediğinizde de fırsatları sizin de gözden geçirmeniz gerektiğini ve beklememeniz gerektiğini de uyarıyorum. Kurumsal ya da farklı alanlarla bağlantı içerisinde olduğunuz işlerle ilgili herhangi bir aksilik yok. Ama sizin gözünüzde büyüttüğünüz bir sürü işler var. Başarabilir miyim, yapabilir miyim, edebilir miyim? Tabii ki başarabilir, tabii ki yapabilirsiniz. Yıpranma payı yaratacak insanlardan uzak durmamız lazım. Eğer ki e, uluslararası ihracat, alım ya da bu tarz alanlarla bağlantılı iş süreçleriniz varsa kesinlikle şunu diyorum. Bu konuda yönünüz aydınlanıyor ve daha büyük başarılar elde edeceğinizi de gösteriyor. Eğer serbest bir meslekteyseniz ve bu alanla ilgili huzursuz olduğunuz konular ...hani daha açığa çıkacak... ...ona göre netlikler... ...ona göre yeni planlamalar yapacaksınız... ...bence siz doğru noktayı biliyorsunuz... ...son zamanlarda hız ay ayarımız... ...beyin zihni çok fazla konuşmaya başladı... ...genişleyen çevre... ...genişleyen iletişim... ...çok aktif olduğu için... ...sizin de kafanız karışmış olabilir... ...sizi çünkü durdura, durdurana aşk olsun diyorum... ...evet iş yerini bırakmayı düşünen... ...farklı bir iş alanında... ...beklentisi olan sevgili koçlar için... Fırsatlarımız var. Doğru kapının evresi gözüküyor. Yalnız kurumsalla devlet bağlantılı alanlarda çalışıyorsanız şu an için bulunduğunuz her iki da hareketleri ve yurt dışı evraklar, yeniliklerle alakalı koşturma evreniz size ayrı bir renk katacaktır. Hiç ürkmenize gerek yok diyorum. Kendi işiniz ve ailevi miraslı konularımızın daha hareketli konuşmalar içerisinde olacağını ve bu konuşmalar rafa koymayın. Yasal haklar, yasal düzenlenmeleri yapmanız gerekiyor. Yoksa haklarınız ziyan olacak gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işi ve sizin işinizin hem aynı anda yoğun olması, ev düzenimizde ve kendi hayatımızla alakalı noktada özel hayatımızda yıpranmalar var. Bu hafta bunları düzeltmemiz lazım. Evet çocuklarımızın eğitim temposu yoğun bir enerjisi sizi fazlasıyla yıpratıyor ama bağırarak değil, anlatarak ifade ettiğiniz her çocuk doğru noktayı algılayabilir. Ve her çocuk sizin istediğiniz mesleği okumak zorunda değil. Onlar mutlu olabilecek adresleri seçmelerine yardımcı olmanız gerektiğini düşündüm, düşünüyorum bile. Çiftler arasında son zamanlarda kendimize ait hataları nerede yanlış yapıyoruz, nerede doğru yapıyoruz diye iki kere düşünmemiz lazım. fevri davranışlar ilişkimize, çevreden etkilenerek güzel giden hayat arkadaşımıza zarar verebilir. Siz kıymetlisiniz, siz birbirinize ait enerjiyi kendiniz toparlarsanız daha sağlıklı adımlar içerisinde yön alırsınız. Evet bu hafta 9 Mayıs'ta, 9 Mayıs'ta güneş... ...Venüs kavuşumu... ...her ikisi de Boğa burcunda olduğuna göre... ...yeni oluşturmak istediğiniz... ...lider insanlar... ...ve yurt dışı, şehir dışı ile ilgili... ...bağlantısı içerisinde olan sevgili... çiftler arasında... ...özlem, duygu, kıskançlık... ...paranoyaklık ön planda olabilir... ...ve bunu da şu demek istiyorum... ...aldatılmıyorsunuz, panik yapmayın... ...geçmiş ilişkinizle alakalı... ...hayalleriniz devam ediyorsa... ...o hayaller resimde kalsın... ...fotoğrafta kalsın... Yeni ilişki, yeni başlangıç sizin için daha iyi oluyor. Uzun soluklu evlenmek gelecek planı içerisinde olan çiftlerimiz için de şunu demek istiyorum. Evet doğrusunuz ama her iki tarafında oturmamış bir iş. Ekonomik olarak ailenizin size destek evresinde sıkıntıları var. Ya kendi gücünüzle göre hareket edeceksiniz ya da biraz daha geciktirmemiz gerekiyor. Sevgili ev hanımları, kendi hayatınızla alakalı mücadele ettiğiniz eş, çocuklar, maddi ve manevi mücadele ettiğiniz konularda... Hep kendinizi yalnız ve yorgun hissediyorsunuz ve uzun süredir evinizle ilgili rahatsız olduğunuz konuları e, ifade etseniz de kimse sizi dinlemiyor. Evet haklısınız eşinizin iş onun aile yaşadığı krizler sizi görmemezlikten gelse de ailede bazı düzensiz giden noktaları yavaş yavaş toparlayacağız satmak ya da almak konularımız hareketli olabilir. Özellikle heyeti ya da bu tarz durumlarla ilgili beklenti içerisinde olduğumuz noktalar daha netliğe kavuşmuş olacak. Borçlanmalarımız var. Bunları düzenle gerekiyor. Ve e, özellikle de ev hanımları yani yemek masanız ya da salonunuzla alakalı yenilikler size ayrı bir renk katacak. Sağlık olarak özellikle benim gibi Paranjitiniz, sinizsiniz artabilir. Dikkatli alerji ve bu alerji durumlar baş ağrısı yaratabilir. Daha dikkatli ve daha temkinli olun. Bu hafta fazlasıyla ya Reza kokuyun. Rızkınız, bereketiniz, alanınızdaki göz ve enerji engellenen rızklarınız kapınıza gelsin. Ya Reza bol bol çekelim bu hafta. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun. Sevgili Boğalar nasılsınız? Evet hayatta... Hiçbir şey unutmamak lazım. Unuttuğumuz her şey bize acı verebilir. Ve onlarla yüzleşme vakti. Yani unutmaya çalıştığınız ya da kalbinizde yara konularınızı yavaş yavaş yüzerek, yüzleşerek unutmamız lazım. Siz unutmadıkça acı çekiyor ve unutmayı kabul etmiyorsunuz. Unutma vakti diyorum sizin için. Yani şöyle iş dünyanız ve duygusal dünyanız biraz daha karışık. Değer ve önem ve e, hani ben bu alanda mücadele ettiğim kadar üst düzey yöneticilerim ya da ekip arkadaşlarım yaptığım emeklere karşı ne düşünüyor duygusu çok ön planda olacak. Bu yüzden de biraz gerginlik, biraz huzursuzluk, biraz a, alanla ilgili konsantrasyon probleminiz olabilir. Gayet başarılısınız. Yani bulunduğunuz alan sizi çok yoracak bir noktada değil ama özellikle evraklar, yeni projeler, yeni oluşumlar ve devamlı telefon trafiğimiz ve mailler, mesajlar sizi fazlasıyla yoruyor. Ama ekip arkadaşlarımızın size daha rahat e, güven hissettireceği bir hafta endişe etmenize gerek yok diyorum. Özellikle bulunduğunuz alanda aşık olduğunuz biri ve heyecan duyduğunuz biri varsa yanlış duygulara kapıldınız. O kişinin sizinle sadece geçici heyecan yaşayacağını farkına varmanız lazım. Duygu zararı görmememiz lazım. Özellikle alım, satım, emlak, ihracat işleriyle çalışan sevgili boğalar biraz işlerimizde gecikmeler olsa da Anlaşmalar doğru, sadece ödemeler ya da malların gecikmesi ya da dışarıdaki sistemin gecikmesi, tapu da gecikebilir, gemi de gecikebilir, tır da gecikebilir. Ama bu bu hafta bunlarla ilgili koşturmalarımız olsa da sonu ferah ve aydınlık olacak. Yani korkmayın o işlerde gayet aydınlık şekilde var. Kurumsal devletle bağlantılı süreçte çalışan sevgili boğalar için... Yer değişimi ve alanınızla ilgili rahatsız olduğunuz noktalarla ilgili yöneticinizin size sunacağı ve artık şans ekseni sizin hakimiyetinize döndüğü için sevgili puallar hem şanslı hem bereketli hem de artık yavaş yavaş siz var olduğunuz enerjiye doğru hareket ediyorsunuz. Para rızkımız, düzen rızkımız, duygusal rızkımız doğru süreç yaşayacak. Bu ay, bir dahaki ay bu noktaları dengelememiz lazım. Boşanma, ayrılık konuşmaları içerisinde olan sevgili boğalar cesaretsizlik, düzen bozulmasın. Biz bir şekilde dengeleniriz dediğimiz noktada hem karşı taraf hem de siz çok yıprandınız. Bu ilişkiyi belki bir ilişki terapistiyle tekrar şans versek de doğru gözlem yapmamız lazım. Düzen hayatımızdaki çocuklarımız, aile bireylerimiz bizler için endişeli. Daha dikkatli olalım. Kendi işinizi kurmak ya da yeni projeler içerisindeyseniz... Tabii ki yapın. Çok şanslı ve enerjinin çok yüksek olduğu bir noktadasınız. Yapmanıza izin veriyorum ama kuralları bozmadan yapmanız gerektiğini de uyarıyorum. Bora içsel dünyanız çok sanatçı. Ee, şiirler, romantik, yani kendinizle kılık, kıyafet, gardolap yeri, renkler değişimi içerisinde olacaksınız. Bu değişimle birlikte ruhta şifayı bulacak. Endişe etmem etmemek gerekiyor. Bu ara cilt bakımımız, cilt, e, tırnak bakımımız, bakımlarımız çok hareketli olacak. Saç bakımımız, yani epilasyon dönemimiz olabilir. Renklilik var. Evet, aşık olma yolunda olan sevgili boğalar için ilişki ciddiyet evresinde sevilmek, değer görmek ve bu ilişkiyle alakalı yaşadığımız hayaller evlilik yoluna gidiyor. Ama şu an bitmeye çalışan ve bütünlü bu denge sizi yıpratan uzun soluklu ya da yeni tanıştığınız insanın sizinle kültürel ya da konuşma tarzınızla alakalı alışamadığımız noktalar var. Bu bizi ileride kriz olabilir. Bir an önce saygı içerisine devam etmemiz gerektiğini uyarıyorum. Ayrıldığınız kişiyle ilgili beklentisi olan sevgili bağlar. İlişki hareket yönünde doğru adım atıyor. Ama sizin yurt dışı ya da hayatınızla ilgili farklı yerlerde yaşama evreniz var. O buna uyum sağlayamaz. Bu yüzden hayalleriniz ve bu ilişkime ona siz karar vermeniz lazım. Ben hayalleri tercih ederim Çünkü çok güzel imkanlar sunulacak. Bir de özellikle uzun süredir ailede... Kavga, gerginlik, miras tartışmalarımızla alakalı pes ediyoruz artık. Lanet olsun. Kimse sizi dinlemiyor. Ve bu kadar mücadele etmek de sizi fazlasıyla yıprattı. O yüzden şey gibi düşünelim. Akıl veriyoruz ama aklı dinleyen kimse yok. O yüzden kenara çekilelim ama avukatı ya da buradaki borçlar, ödemelerle alakalı noktayı sisteme koyalım. Çünkü sevgili boğalar, para size gülümseyecek, şans size bereket anlamında doğuş sağlayacak. Bunu doğru değerlendirirseniz Eviniz, düzeniniz Almak istediğimiz aracımızla ile alakalı Bu 3 ve 4 aylık süreç Size çok fazla rızk kazandıracak Gözüküyor Değerlendirin Evet sevgili Bir de geçmiş ilişkilerimiz Gerçekten kapımızı tırmalayacak Böyle tırrrr diye Tırmalasın dursun Egonuzu tatmin edin, ruhunuzu tatmin edin Hayatı tatmin edin isterim ee, sevgili ev hanımları özellikle sizin bu ara içsel ruhunuz çok karışık, yorgun ve kendi enerjinizde sevgi arayışı içerisindesiniz. Ve aile üzerinde devamlı hareketli konuşmalar, mücadele etmek, idare etmekten çok fazla. Artık size kendinize ait kurslar, kendinizi geliştirmeniz gereken yenilikler katarak yeni çevre, yeni oluşum Çünkü genetik kodlamanızla alakalı noktada Alzheimer kemik kelimeleri bu tarz sıkıntılarımız olabilir bu bir an önce bu sorunu çözmemiz lazım Evet ev hay ayrılığı içerisinde olan anlaşmalı boşanmalar hareketle gözüküyor ama doğru zamanı beklemek yıpratmadan hareket etmek gözüküyor bazı e, boğa burçlarının hanelerinde aldatılma bazı şahit olduğunuz konular elinize delil olarak gözüküyor o yüzden bu delil Kullanmak isterseniz haklarınızı en iyi şekilde alacaksınız. Yok ben istemiyorum, affediyorum diyorsanız aynı şey başınıza tekrar gelecek. Sağlık olarak özellikle e, mide ile alakalı uzun süredir asit ve diş çürümemize ya da ağızda e, salya sebebi olabilir. Mümkün olduğu kadar bir doktor kontrolüne gidelim. Mutluluk her daim olsun hayatımızda. Mutlu olmaya çok ihtiyacımız var. Sevgili ikizler, nasılsınız? Yani ikizler şöyledir, iyiyim ama tepkiselim, mutluyum ama mutlu değil gibiyim. İstiyorum ama olmayacak gibi. Yani ben bu işi çok istedim ama başkası kaptı gibi diyeceğimiz bir hafta. Yani beni yöneticim anlamıyor. Anlamıyor kardeşim işte, anla sen diyeceğimiz bir hafta. Yani annem ya da ilişkim bana devamlı laf sokuyor. Sen de sokuyorsun, biliyorsun, durmazsın. O yüzden bu hafta sizin için tepkilerden ve tepki alacağınız konulardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız lazım. Çünkü sakinlikle yapacağınız ve alanımızda eğer ki size karşı böyle zorlayıcı ifadeler, can sıkıcı konuşmaları duymazsak yerimizle alakalı aksilik yok hatta rahat da bu ara yurt dışı ile ilgili seçilen evrede burayla imk alakalı imkanlar duruşlarınız için doğru bir evre ama ne diyor ne diyoruz dediklerimizi unutmayın yani siz biliyorsunuz da sizden başka bilenler de var yani kendinizi öne atmak istiyorsunuz ama sizden başka insanlar da öne atılmak istiyor o yüzden seçilmek istiyorsanız biraz daha tepki evrelerimizi dil kemimizi haklarımızı yıpratmadan çözmeyi öğrenme dönemini yapmamız lazım. Çünkü Merkür retro ama yavaş yavaş 14 son evrelerine doğru hareket edecek. Ama biz yine hayatımızla alakalı aldığımız eleştirileri, size yapılan noktaları hani misilleme cevap verirken tatlı cevap vermemiz lazım. Bu ara yazma kabiliyetiniz de yetenekli. Bu ara özellikle asistansanız patronunuzun devamlı yazma bölümüyle siz ilgileniyorsanız çok başarılı noktalarınız var, korkmanıza gerek yok. Sekreterseniz farklı bir yerden beklediğiniz bir haber ve parasal anlamda da kendinizi güçlendirmek istiyorsanız bu konu kapılarımız aydınlık ve ferah. Yani siz olduğunuzdan daha rahat bir evrede gözükseniz de yorumlar sizi yorabilir. Evet bir de kurumsal bir şirketle ilgili beklentimiz ve bu beklentiyle ilgili uzun süredir orası olacak mı haber bekliyorum diyen. Evet orası olumlu. Tekrar kendinizi hatırlatmanız lazım. Dosyanızla ilgili araya birini sokmanız lazım. Çünkü sizin oluş olmak istediğiniz nokta orası. Özellikle akademik olarak kariyer anlamında yurt eğitimlerimiz, masterımız ya da başka bir şehirde akademik kariyer yapmak istiyorsanız bu fırsatlarımızla ilgili doğru evredesiniz. Merak etmeyin. Dil eğitimi, yabancı diller eğitimi aldıysanız ve mesela rehber olabilirsiniz. Uluslararası alanda sadece işletme bölümüyle alakalı ilgilenebilirsiniz. Şirket sizi Amerika'ya ya da İngiltere ile alakalı bağlantılarda daha fazla yoğunluk gösterecek. Devlette çalışıyorsanız devletle ilgili krizler, ne oluyoruz, ne yapacağız... Dediğimiz endişe havamız olacak. Siz yerinizi kollayın. Sizde bir şey yok. Ama siz zaten burayı sevmiyorsunuz. E, ayrılmak da istemiyorsunuz. Farklı işlerde de olmak istiyorsunuz. Evet haklısınız. Sabit alan sizi yoruyor. Ama orada haklarla alakalı kaybetmememiz gereken noktalarımız var. Aceleye neye gerek var? Acele gider, ecele gider. Siz ecel de değil, acele evrenizi kapatın. Bu noktaya sahip çıkın diyorum. Evet, duygusal noktaya geldiğim vakit Sevgiliniz sizi eleştirecek. Dibine vura vura eleştirecek. Sen zaten maşallah tereyağdan kıl çeker gibi yukarı çıktığınız için eleştirisini onu suçlu göstereceksin. Yani tebrik ediyorum. Acayip kıvrak bir zeka. Ve bu yeteneğimiz yüzünden sevgiliniz ya da eşiniz sizden devamlı özür diliyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Ya da buradaki ruh beyninize hayran kılıyorum. Tebrikler. Evet bir de bu ara bitmeye yakın hani... Arada kaldık. Yani bir dinlenme molasındayız. Bu ilişki bitiyor mu diyorsanız, hayır bu ilişki bitmiyor. Tekrar birbirimize sımsıkı sarılarak bu ilişkiyle alakalı alanımızı daha rahat bir evrede devam ettireceğiz. Bu ara sevgilinizin size sözleri, söyleyeceği ifadelerin gerçek olduğunu öğrenmeniz lazım. O sizi gerçek gönülden seviyor, sen inanmıyorsun. Bir de bu ara sosyal alanlar, dijital alanlarda kendinize oluşturmak istediğiniz blok olabilir ya reklam alanınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Yeni çevrede farklı alanlara merak sarabilirsiniz. Bu dostlar size iyi gelecek ve bunları değerlendirin diyorum. Ben yani mesela mağazalar zincirinde çalışıyorsanız ya da <gülüyor> market zincirinde çalışıyorsanız orada işten çıkartılmalar söz konusu olabilir. Yeriniz bu konuda değişebilir ama haksızlıkla değişecek. O insanların hakkı yenilecek unutmayın. Evet e, sevgililer, aşklar, pötür böcekler, bahar yürüyüşleri, birlikte flörtler, geçmiş gelecek birbirine karışacak, telefon trafiği yoğunluğunuz olacak. Artık karar sizin diyorum. Evet evde eğitim gören ya da eğitimiyle alakalı endişe eden çocuklarımızın başarısı fazlasıyla iyi. Onlarla ilgili kaygı ve endişe yapmanıza gerek yok. Çocuklarınız ferah. Evet sevgili ev hanımları dırdır, konuşma dedikodu hat safhada olacak evinize aldığınız bir eşya çatlayabilir misafir ettiğiniz kişi evinizin koltuğu ufak elektronik eşyalarımız biraz hasar görebilir bu ara evinizde yağ rezzak ve aynı şekilde yağ şafiyi çekerek ve karınca duası okuyarak enerjimizi dağıtmamız lazım kem göze çok fazla gelmişiniz bir de boşanma, boşanma. devamlı evimizde bir boşanma konuştusu var hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorsunuz ama bu evde sözlü hakaretler var. Bunları düzeltmemiz lazım. Taşınma fikri olan sevgili ikizler için doğru nokta için Mayıs'ın sonlarına doğru gözüküyor. Acil, acele etmeyin. Hayırlı ev kapınızda olacak. Bu araç e, hem kurslara merak sarabilir, yeni çevre isteyen ikizler. Doğru bir enerjidesiniz. Yapın doğru insanlar, doğru yenilikler. Bir de hayatınıza değer verdiğiniz insanları bir gözden geçirin. Sizin için hiçbir şey yapmıyor. Lafta yapıyorlar. Artık bunları da eleyelim. Evet, spor zamanı. Göbek yağlar, kaslarımız, vücut yapımızı sıkılaştırmamız lazım. Çünkü homili gırtlak, ve Artık spor, yürüyüş ve beslenme dengemizi düzeltmemiz lazım. Yani gıda zehirlenmesi, bu tarz konularımız hareketli. Mide, mide bulantısı, alerjik bulantılarımız söz konusu olabilir aman dikkat diyorum. Her şey şifa ile dokunuyorsunuz. Evinizdeki çiçeklerin bakımını unutmayın. Evet sevgili yengeçler nasılsınız? Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Destek olun. Hayatta hiçbir şey unutmayın. Ülkemizdeki felaketi de unutmayın. Unutursak Allah bizi unutturmaz. Bilginiz olsun. Evet bu ara sevgili yengeçler de hareketli bir hafta, coşkulu bir hafta. Oraya yetiştirme, buraya yetiştirme, evrak, o bu, koşturma, meyler. Yani enteresan toplantılar, iletişim hakimiyetinde yenilikler, yeni kazançlar. Hareketli bir haftanız var. Ve de sosyal çevreniz, sosyal ilişkilerimiz daha renklenecek. Daha farklı insanlarla diyalog kuracağımız ve bu konuda iş beklentileri bulunduğunuz, noktada rahatsız olduğumuz konularımızda Fazlasıyla bize yeni kapılar yaratacak. Memnun değilsen ayrılabilirsin, yeni fırsatın var. E, işinle alakalı büyümekle ilgili planladığın zihnine odaklan, orası senin. Sadece dağınık bir enerjidesin. Bu enerjiyi biraz daha yumuşatmak lazım. Çünkü kendi doğrundan, kendi inandıklarından vazgeçmediğin sürece seni herkes inatçı olarak kabul ediyor. Evet, inadını ta takdir ediyorum ama... Yer değişimine ihtiyacım var. Aynı masada kıvranıyorsun. Millet yükseldikçe seni buraya tıktılar. Artık hareket et. Sen burada başarılısın. Sadece inançlarınla alakalı noktada adalet senin yanında. Ama sen yapamam korkusundasın. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok sana inanıyorum. Evet kurumsal bir alandaysanız, kalabalık bir ekiple çalışıyorsanız ekibimizin yapacağı başarı hem size onur edecek hem de şirketimizi ödüllendirecek gözüküyor. Şirketinizde yeni değişimler, mekan değişimi, yer değişimi bu tarz konularımızda hareketli olacağı için evraklarımız, dosyalarımız, ekibimizle bağlantıyı asla kopartmamanız gerekiyor. Çünkü ruh olarak... Ee, Ruh hani beden var ruh boyut atlamış gibi yaşayacağımız bir döngü. Devletle ilgili beklediğiniz iş evrağınız, devletle ilgili af bekliyorsanız, ailenizde sıkıntılı bir insan varsa cezaevi konuları ya da haciz evreleriyle ilgili bunları aydınlatarak hanemiz ve iş kapımızın da rahatlığı söz konusu olacak. Bir de sevgili takipçiler, sevgili yengeçler ödemediğiniz bir mevzu maaşınıza Sağut diye biri elk olabilir, Yani maaşınızın üçte birine el konulabilir. O yüzden ödemediğiniz, unuttuğunuz şöyle de, de dikkat edelim. Evet bu arada evlenme planı ve evlilik hazırlığı olan ev tuttunuz, hayırlı olsun. Ee, Ağustos Mayıs sonuna kadar evlenip kendi mutluluğu, balayı tadındasınız. Güzel şeyler size iyi gelecek. Şirketinizin de size destekleyeceği noktada motivasyonunuz daha çok artacak diyorum. Evet serbest meslekte çalışan <gülüyor> sevgili yengeçler için... Şunu demek istiyorum kazanç ve yenilik size doğru nokta özellikle hareketli geçireceğiniz kazançlar size ekstra kazançlar sağlayacak ama yerimizle ilgili ufak tefek değişiklikler biraz daha enerjisini yükselteceğimiz kendi ruhumuza da iyi gelecek adımları atarak hareket etmenizi istiyorum. Sizde kazanç var da korkuları yenin. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da hem her iki tarafında maaşıyla ilgili renklilik, konum değişimleri ile ilgili beklentilerimizde olumlu ifadeler var. Yalnız bu ara çocuklarla vakit geçirin, onların psikolojisine dokunun, onlara biraz daha destek olursanız onlar da ayrı olduklarının farkına varırlar diyorum. Evet yeni heyecanlı, yeni ilişkiler renkli, ciddi ilişkilerde evlilik günü tarih belirlendi ama bu ara... Hani belirsiz bir ilişki, mesaj atacak mı, arayacak mı, dün aramıştı, bugün arar mı dediğimiz evrede biraz sen mi abartıyorsun? Geri çekil, o seni zaten seviyor. Sen vıt vıt ediyorsun, devamlı üstüne gidiyorsun, o da sıkılıyor. Onu sıkboğaz etme, arama, o seni arayacak diyorum. Bir de hiç ilişkim yok, ben ilişki, aşka ne zaman bulacağım diyorsanız, aşk enerjisi var yeryüzünde. Siz o yeryüzündeki size verilen ikramı da göreceksiniz ama... Sanki Mayıs sonu gibi. O yüzden detaycısınız. Ağzına, kaşına, gözüne, kirpiğine, rengine baktığınız için daha sizin bu alanda duygunuzu heyecanlandıran gereken kişinin ay sonu olarak gözüküyor. Tabii ki duygularınıza da iyi gelecek. Nişan atılması gereken bir çift var. Cesaretiniz yok. Her iki taraf da birbirini kırmak istemiyor. Artık o nişan atılmalı. Yani boşuna aynı düzende ve her iki tarafında uyumsuz enerjisinde ama burada bir tutku var, alışkanlık var. Bu yüzden bitirebiliyorsunuz. Bitirmeniz gerektiğini uyarım. Bir de evli çiftlerde çalışan e, hani çalışan e, Çalış çalışmayın fark etmiyor Bu ara aldatılma konularımız evimize dahil olacak Ve bu boşanma evremize sebep olacak Kiminle flört ediyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor Dikkat etmediğiniz takdirde büyük kozlar ve büyük kayıplar yaşayacaksınız Yani evli çiftleri olan kişilerin hani heyecan arayışı yüzünden Hem evin bozulmasın hem ruhum iyileşsin diyorsunuz ama Allah katında günah Günah mı? Aldatılmak günah olmayabilir ama başkasının hakkına izinsiz girmek en büyük günah olduğunu unutmamanız gerektiğini uyarıyorum. Bir de e, sevgili ev hanımları bu ara özellikle perde yıkanmaları, perde değişimi, perde ölçümleri e, böyle koşturmanız var evin içerisinde. Aynı şekilde de sanki e, hayatımızla alakalı ufak tefek değişimler söz konusu olacak. Mümkün olduğu kadar aile apartmanındaysanız kendinize yeni bir ev, yeni oluşum söz konusu olacak. Satmaya çalıştığınız aracınız ya da elinizden çıkartmak istediğiniz <gülüyor> aracınızla ilgili de hayırlı bir evimiz var. Alerjim arttı vallahi mevsimsel alerji. Ses mes, kısılıyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz, kan değerlerimiz, tansiyon ve şekerle alakalı noktalarımız. Bir de şöyle söyleyeyim, gece yarısı Yemek yemek nedir sevgili yengeçler? Ve yükselen ve ay burcu yiyin. Duygusal açlığımızı yemekle değil, hani pilates, yoga, meditasyon size şifa olarak gelecektir. Bu açlığı doyurmak lazım. İleride şeker hastalığınız ve ayakta genetik yapımızda e, kemik erimesi ve yatalak konumlarımız var. Aile büyüklerimizde hastalık söz konusu olacak. Dikkatli olun, sevgi ve mutlulukla kalın, hoşçakalın. Sevgili aslanlar nasılsınız? Ah, ah, ah, ah, ah Ne güzel değil mi sevgili aslanlar? Bol seyahat, bol enerji ve ruha ait her noktada da e, görmek istediğimiz hayatı görmeye başlayacağız. Yani iş yerinde de görünmüyorsanız görüneceksiniz. E, alanınızla alakalı renkliği katmak istiyorsanız katılacaksınız. Görev, konum... Oluşumlarla alakalı kendi benliğiniz ve feda edeceğiniz bir beyin yapınız var. Bunu başardığınızda gerçekten müdür, daha üst düzey, daha konumlarımızla ilgili çok rahat kapılarımız aydınlanın. aydınlanacak, affedersiniz. O yüzden de sizin e, yeniliklere hazırlıklı olun. Yeni masanız, yeni iş çevreniz, yeni oluşumunuz ve oluşturacağınız her nokta size ayrı bir renk katacak. Bence istediğiniz buydu, hak ettiğiniz de buydu. Şimdiden hayırlı olsun. Yani şu doğru mu dersek, evet şu doğru. Ekiple iletişim ve ortak hareket size ayrı bir güç kazandırıyor. Ama bu ara çevrenizde sizinle ilgilenen, sizinle, sizin etrafınıza ışık saçtığını söyleyen, güzel itiraf, itiraflar ve bakan kişilerin duygu yoğunluğu Ama onların aklına uymayın. O iş oyununa gelirsiniz. Sonra o hakları ziyan edersiniz. Evet yurt dışı ile ilgili mecbur seyahatlerimiz var. Ve bu seyahatlerde başarılı bir şekilde döneceksiniz. Stabil, sabir bir iş noktasındaysanız... Burada aileye ait bir şirket varsa, orada bir yenilik olacak, patron değişimi, çocuklar gelebilir ya da aile büyüklerinde belli alanlar değişebilir. Ama siz oranın kalıcı insanısınız, oraya emek verdiğiniz şekilde devam edeceksiniz. İş bekleyen ya da yeni iş başvuruları ile ilgili hala umut bekleyen sevgili aslanlar, ya siz de biraz. Bu ara hani yazı geçireyim, e, denizime gireyim, ruhumu iyileştireyim deme kafasına geçiş yaptınız. Burada çok iyi bir iş var. Çok da uzun soluklu kalıcılık gösteriyor. Bence tatili e, pazardan git, pazartesi sabahı dönecek şekilde ayarla. Her yer deniz ama yaşadığın şehirde deniz yoksa gölete gir. Ne bileyim kendine havuz yap. O, o, çocuklar eskiden küçücük havuzlar yapardık ona yap. Bahçende bir şey yap. Ama bu iş doğru gözüküyor. Yurt dışına yerleşmek ya da şehir dışına yerleşmekle ilgili yenilikler şirketimizin bize sunacağı imkanlarla alakalı. Şu an buna bir cesaretiniz yok. Evet bu ara fotoğrafçılığa, bu, bu dönem sanata, bu ara müziğe ya da gitara bu tarz sanatsal yeteneklerimiz, dans bile olabilir. Bu tarz kurslar size iyi gelecektir, enerjinizi değiştirecektir. Eğer devletle bağlantılı noktada bir kaos varsa sakın karışmayın. Çünkü buranın komple yöneticisi. Burada bazı karışıklıklar var, ihbar var. Burada bazı değişmesi gereken hani yolsuzluklar var. Bunlarla ilgili güvendiğiniz alandan daha dışarıda hareket edin. Geliş gibi bir saatine telefonlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Uyardım bile. Fotoğraf sanatına merakınız varsa marka olacaksınız. Fotoğrafçılık, çocuk fotoğrafı, ne bileyim görsel fotoğrafçılıkla ilgili bu konular sizin için başarı. Bora surf, deniz, deniz tutkunluğu olan sevgili aslanlar gerçekten iyi bir eğitmen ve iyi bir eğitici olabilirsiniz. Başaracaksınız. Evli çiftlerimizle alakalı son zamanlarda rutin gidiyor hayat. Her şey böyle, böyle e, sakin, sükunetli. Her an her şey olacakmış gibi ama bence güzel bir dengedesiniz. Bu ilişki size huzur veriyor. Yeni ilişkiye başlayan sevgili aslanlar için ilişkiyi tanımak doğru nokta ama abartı. Yani biraz ilişkinizle alakalı çok abartı konuşmalar. Aile, çevre o. Düz vesaire de anlatırsanız. O sizi, sizi, ruhunuzu sevdi. Alanınız, paranız, çevrenizi sevmedi. Ona biraz anlayış göstermenizi öneriyor. Aynı şekilde de bitmeye çalıştığınız ya da kurtulamadığınız ilişkinin sizi fazlasıyla yoracağı, ailenize kadar zarar verme ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkatli ve temkinli olmanız aile büyüklerinize ya da çevrenize bunu ifade etmeniz lazım. İfade etmediğiniz takdirde sizden para isteyebilir. Yok oranız gördüm, yok buranızı gördüm diyebilir. Bir de şantajlar gündemimiz olabilir sevgili aslanlar. Telefonunuza bir şey gelebilir, annenize gelebilir, babanıza gelebilir. E bu şantajları saçma sapan paralar gidecek. Dikkatli olmanızı ve ailenize uyarmanızı istiyorum. Evet e bu arada da ani evlilik kararı veren aslanlar hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Güzel bir hayata adım attınız. Boşanmak davası olan ayrılma içerisinde olan aslanlarda biraz daha bir an önce anlaşma yoluna girmek istiyorsunuz ama bir türlü anlaşamıyorsunuz. Bir türlü bu noktalarda bence ilişki çok fazla yıprandı yol ayrımı sizin için daha sağlıklı diyorum. Sevgili ev hanımları çok yoğun bir tempo ailenizin evi ya da kendi eviniz devamlı bir temizlik devamlı bir hijyen o evi kapatıyoruz bu eve yerleşmeye çalışıyoruz o yüzden de biraz kemik ağrılarımız vücut ağrılarınız yıpranmış olabilir rahim göğüs ve üreme organlarımızla alakalı kislerimiz olabilir dikkatli olmanızı istiyorum. Eşinizle alakalı da biraz eşiniz Kalp kır kırmayı seven bir adam ama kalbi ve yüreği öyledi. Bu elimizdeki ürün bu değişmesi için çok mücadele etti, bu kadar yoğunlandı. Ama kalbi ve yüreği iyi bir insan. Bence bazen bazı şeyleri de kabul etmek lazım. Evde özellikle yatak odanız, baza ile ilgili ya da dolaplarla alakalı geniş alanlar yaratıp gömme dolap fikriniz olabilir. Ama bu bina yıkılabilir, satılabilir. O yüzden o netlik kavuşmadan böyle gereksiz bir alana girmenize gerek yok diyorum. Evet, sağlık olarak özellikle kadınların üreme organları, kisler, yumurtalıklar hassasiyeti söz konusu. Bir de gebelikle alakalı düşüncesi olan sevgili aslanlar hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Yani sağlık bu konu. Erkeklerde belki kulakla alakalı çocuklarınıza kulak allerjisi duymada krizler olabilir. İhmal etmeyin, mutlu kalın efendim. Sevgili Başaklar, evet, sen sen ol, sır verdiğin insanları tekrar tekrar kontrol et. Oradaki kişilerin niyetini ve düşüncelerini çalmasına izin veriyorsun. Planların, iş planların, güvendiğin alanda sizin projeleriniz ya da fikirleriniz başkaları tarafından hızlı şekilde yapılıyor. Bu ara projeleriniz, alanlarınızla ilgili ser verip, sır vermeyeceğiniz bir haftanın uyarısına yapıyorum. Çünkü neden? Çok başarılı olacağınız, kendi işiniz, alanınızla ilgili enerjinizin daha tavan yapacağı ve hatta ve hatta uzun süredir isteklerinizin size yeniden verileceği bir döngü olduğu için uyarmış olayıp sonra Emine beni uyarmadı demeyin. Çünkü burada nef değişecek? Değişiminiz, para değişiminiz, işinizle alakalı rütbe değişiniz, belirsiz giden işinizle alakalı noktalarda daha rahat nefes alma imkanları, yurt dışı başvurularımız ve iş gereği başvurduğumuz maillerimizle ilgili olumlu süreçler, içinizde kitap yazmak istiyorsanız ya da hayatınızı yazmak istiyorsanız, doğru zamanın adımı, kendinize iş kurmak, yaratıcılığınızla ilgili fikirler yapmak istiyorsanız, Artık kendi beyniniz, kendi ruhunuzla o dengeleri kurduğunuz takdirde siz çok başarılı bir döngüye geçiş yapacaksınız. Ama maşallah iç kuruntu, kaygı, yerde sürünen hayal dünyanızı beyniniz sağ ve sol beyin birbirine karışmış. Neyi yönetmeniz gerektiğini ve mantıklı olup da duygusallığı nasıl ön plana çıkarttın bunu düşünmemiz lazım. Duygusallığı biraz daha geri, mantığımızı öne tuttuğumuz vakitte size bir buçuk evde hayal ettiğiniz ev, hayal ettiğiniz araç fırsatları yaratıyor bu dönem sizin için o yüzden bunu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Evet, devlet kurumsalla alakalı bağlantılarda çalışan takipçilerimiz ve sevgili başaklar. Burada çok hareketli, toplantı koşturma beyiler var olmasına rağmen şirketimizin ya da bulunduğumuz noktanın ekonomik krizleri var, endişeleriniz var. Onlarda ekonomik kriz yok. Sadece parayı şu an gündemde tutmak istiyorlar. Birkaç ay sonra şirket alanı ile alakalı yenilikler yapmak istedikleri için Endişe etmeyin. Maaşlarınız doğru yatıyor. Biraz e, geçmişe dönük almanız gereken primlerle ilgili de endişeniz varsa yavaş yavaş bunlar hesabımıza yatacak diyorum. Ama yeni bir iş alanı bekliyorum. Olumlu mu emin ederseniz, tabii ki olumlu. Gidin başvurun, olumsuz bir şey görme. Çok uzun süredir işsizseniz de bu sizin hiçbir yeri beğenmemenizle alakalı. O zaman kendine eğitim alın, astroloji eğitimi, kozmik enerji... Bazı kurslar alarak kendi işini yaratman lazım. Çünkü sen hem emir altını sevmiyorsun ama disiplini de sevdiğin için ne istediğini bilmiyorsun. Artık kendini bu konuda geliştir. Yarım eğitimimiz, tamamlamak istediğimiz lisanslarımızla ilgili başvurularımız, başvurun olumlu cevap gelecek. Başvurduysanız da istediğiniz ülkenin kapısı sizin için hayırlı. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada belki eşiniz bu ara evde dinlenmek isteyebilir. Yazın, baharın tadını çıkartmak isteyebilir. Böyle bir izin haftası var. Ama şu an aramızda herhangi bir kriz yok. Çocuk iletişimi, çocuk bakma, onunla ilgilenmedim şununla ilgilenmedin, şu alışveriş yapmadım. bu istediğimi getirmediğimiz dedi, dedi, konularımız gündemde olabilir. Bu da geçecek kırgınlıklar yaratabilir. Evet, kardeşlerimizle alakalı bazı sorumluluklar, ortak iş bağlantımız varsa aileyle ilgili ortak çözülmesi gereken noktada iletişimimiz daha keyifli olacak. Hatta birbirimize izin vereceğiz. Sen oraya git, ben buraya gideyim. Ben bu işi yapayım, sen bu işi yap dediğimiz kaliteli evrede var. Ama aşk enerjisinde güzel bir ilişkiyi bozmaya ne gerek var? Mutlusun, huzurlusun, neyini güvenmiyorsun ya da ruh olarak ben alışamadım, kokusundan rahatsızım. Ya da rahatsız olduğunuz noktaları onu öğreterek yapabilirsin. Ee, Anlatırsanız karşı taraf anlayışlı bir insan ve sizden de ayrılmak istemiyor. Bence biraz daha karşı tarafı değil kendi tarzınıza bakıp karşı tarafı ona göre eleştirmenizi öneriyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için keyifli ama bu ara evlenme gelecek vadeden ilişkilerimizde biraz daha bekleme kararındayız. Aileler kendimizi daha çok tanımak istiyoruz. Ve kesinlikle ve kesinlikle biri anamın tarafı diyor, diğeri o anamın evi diyor. Böyle ortada bir dengesizlik var. Onu çözmeden şu an bu evlilik değil. Çünkü buradaki e, kadın ve erkek aile, her iki tarafta ailesine ortak nokta bulun. Ona göre onlar da size gelsin, o da size gelsin. Bu dengeyi sağlayın. Geçmiş ilişkinizle ilgili acı çektiğiniz noktada sanki o tarafın acısı sizi mutlu edecek bir olay yaşayacak ve şahit olacaksınız. Ufak tefek e, trafikte kazalar ya da bu tarz noktalarda dikkatsizliklerimiz olabilir. Daha dikkatli hareketler etmenizi öneriyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara kafanız vallahi Plüton retrosu gibi olacaksınız. <gülüyor> yani ne istediğimizi sağlam istiyoruz, konuşmak istiyoruz, karşı taraf bizimle konuşmak istemiyor. Ve geçmiş konularımızı gündeme getirip karşı tarafın hatalarını iyileştirmek istiyorsunuz ama o sizi dinlemediği için... Biraz daha zamanı var. Ama bu evlilik böyle gider. Ama siz bu evlilikte böyle mutlu değilsiniz. Karar sizin. Çünkü artık acı çekecek ruhunuz, bedeniniz. Yani artık beden hizmetçi gibi. Onu getir, bunu getir, şunu yap, şöyle yap, böyle yap denilmekten. Acayip derecede yorgunsunuz. Artık birinin sizin sevgisine, haklı olduğunuzu söylemesine ihtiyacı var. Ama senin bu kocanın ailesi de senin bu tarafta hiç fark etmiyor. Sizi her zaman suçlu çıkartıp, Görmeyin, duymayın. Ona göre yoga yapın, meditasyon yapın. Duymadığınız takdirde mutlu olacağınızı düşünüyorum. Sağlık olarak özellikle sinüzit, baş ağrılarımız ve özellikle ayak siyatiklerimiz hareket edebilir. Ve diş eti iltihabımız var. İhmal etmeyin. Sevgili teraziler nasılsınız? Dengeyip tutmak, işinizi kaybetmemek ve alandaki insanları dengeli olması için dua ediyorsunuz. O kadar dengesiz bir ekibin içindesiniz ki sizin de dengeniz karıştı. Yani hangi hangi alanı, yönetici mi, patronu mu, yanımdaki mi, yardımcım mı, mı ya da altındaki mi dediğimiz bir evredesiniz. Burası bu, bu hafta gerçekten bir kaos. Her yer yer yerinden oynayacak. Ama sizde bir zarar yok çünkü dengeyi kontrol ediyorsunuz. Ama burada artık mutlu değilsiniz ve buranın kazancı da alanı da, insanları da sizin ruhunuza uymuyor. Alternatif beklediğiniz yerden haber var. Gözünüzü kapatın. O kapı sizin için hayırlı ve bereketli. Büyük bir firmadan farklı bir firmayla alakalı noktada geçiş yapmak istiyorsanız zaten şirket sizi çıkartacak. Biraz bekleyin. Haklarınızı alın. Öyle çıkın. Ne gerek vardı? Boşa yerine kovulana kadar idare et. Çünkü orada bir toplu param var. Almak istiyorsun. Sen çıkarsan hakların ziyan olacak. Lütfen lütfen bunu dikkate al diyorum. Evet e, e, bulunduğunuz noktada da yer değişimlerinizle alakalı ee, mesela e, şirketin ana noktasındaysanız başka bir bahisine ya da şirketin yurt dışı bağlantısı varsa orayla alakalı yoğun mailler, yoğun toplantılar, yoğun koşturmalar içerisinde olacaksınız. Ama sizin pasaportunuz, bizenizle alakalı bir bitmeye yakın durumlarımız var. Onları kontrol edelim. Bir de uzun süredir borçlandırma dediğimiz sistemler, kredi, vergi, emlak, araç borcunuzla ilgili dikkat almanız gerekiyor dememiş gözüküyorsunuz. Sıkıntı olmasın. Ben de unuttum, benim de ödemem lazım. Gerçekten unuttum. <gülüyor> evet, bir de devletle alakalı noktada ispiyonculara dikkat edin. İşinizde ispiyonculuk var. Yani özellikle bulunduğunuz böyle baya bir ispiyoncu. Üst düzey ya da Kaymakamlıkta çalışıyorsanız, kaymakamınıza şikayet edeceksiniz. Belediyede çalışıyorsanız, müdürünüze şikayet edeceksiniz. Hastanede çalışıyorsanız, hastanenin yetkilisine şikayet edileceksiniz. O yüzden iş alanımızla alakalı noktada bu ara şikayetleri açık bir yön var. Bunları gözden kaçırmayalım. Kendi işinizi yapıyorsanız gerçekten... Oturttum. Burası doğru bir iş. Artık para kazanıyorum. Doğru bir evredesiniz. Biraz daha genişletmek istediğiniz fikirleriniz var. Bence bu seçimi bitirelim. Yıl sonunu görelim. Ondan sonra büyütmek istediğiniz alanları doğru bir alanda yaratabilirsiniz. Evet sevgili teraziler, şunu demek istiyorum. Eğer işsizseniz ve iş krizlerinizle alakalı olmaz dediğiniz kapıdan çağrılmanız var. Yurt dışı başvurusu yaptıysanız ve yurt dışına yerleşmek istiyorsanız olumlu cevabınız var ve özellikle çocuklarınız varsa ve çocuklarınızla ilgili yurtdışı kapıları bekliyorsanız onların da gerçekten yurtdışı ile ilgili olumlu evresi var korkmanıza gerek yok çalışan çiftlerde özellikle sevgili terazi hanımları kocana ya da kocanla olan aranı ananı anlatıyorsun ananı huzursuz ediyorsun sevgili terazi beylerim siz de aynı şekilde eşinizin ailesine kafayı taktınız ...takmanıza gerek yok... ...sen onu da ve siz birbirinizi seviyorsunuz... ...anlamsız kavgaları... ...geride bırakıp çocuk planımız var... ...ikinci çocuk isteğimiz var... ...ona odaklanalım... ...evinizi değiştirmek istiyorsunuz... ...ona ihtiyacınız var... ...bırakın şu an, siz bir ailesiniz... ...evet aşk konusunda da kendim... ...enerjimi kaybettim, eski sevgilim gelsin... ...onu çok özlüyorum, kokusunu özledim diyorsanız... ...geri geliyor, Gözün aydın... ...ama yeni bir insan da var... ...karar senin, kararı sana bırakıyorum... Eskiciden misin? Yenici, yenici bir insanı mı tanımak istersin? Yenici çok renkli, eskici aynı, değişmemiş, bilgin olsun. İlişkisi güzel gider ve gelecek vaat ve bu ilişkiyle alakalı eğitiminizi ya da iş hayatınızı ortak yolu almak istiyorsanız sevgili teraziler, evet sevgili terazi aşkı yaşayan sevgili teraziler, Sevgiliniz sizi seviyor, kaybetmek istemiyor, evlilik planı var ama önünüzde çok uzun süre var. Birbirinize dürüst olduğunuz sürece bu uzun soluklu ilişki size hayat katacak. Merak etmeyin, aile düzeni. Hatta birlikte yurtdışı planınız varsa bile Rabbim o kapınızı size aydınlık şekilde yazmış. Evlenmeye gün sayan sevgili teraziler. Ya o aile çok zor, sen de çok zorsun. Dilini tutacaksan o günün gün saydığın güne mutlulukla git. Yoksa bir ay sonra elindeki yüzüğü atarsın. Doğru karar, doğru adımlar. ailen de uyarıyor. İnadın, inat dedin. Hayırlı olsun. Ya nasip diyelim. Ve nasibiniz bol olsun diyorum. Evet bu arada sevgili gençler. Eğitim süreçleriniz yaklaşmaya başladı. Biraz daha odaklanmanız lazım. Dışarı etkenlerden fazla etkileniyorsunuz. Biraz daha mantığımızı ön plana yaratmamız lazım. Sevgili ev hanımlarım. Bu ara kurslara merakınız var. Astroloji eğitimi almak, kozmik enerji lütfen yapın. Çok yeteneklisiniz. E, i̇nsanlara dokunmak, şifacı olmak, bir şeyler öğretmek istiyorsunuz. İşe yaramak istiyorsunuz. Bu kurslarla işe yararsınız. Kendinize meslek edinirsiniz. Kocanızın zaten pintiliğinden dolayı bir türlü haklarınızı yarım veriyor. Bu da sizi mutlu ediyor, mutsuz ediyor. Bir de evliliği muhteşe olan bu çiftlerde... Eşiniz ya da siz eşinize araç, araçla ilgili ortak karar vererek doğru bir araç satıp araç alma niyetinizde hayırlı gözüküyor. Ama unutmayın şans rızkınız var. Evinizle ilgili taşınma konumuzda doğru ev anahtarı da bulacaksınız. Yalnız binada çok mu gürültü var? Binada çok mu yaşlı var? Binada çok mu çocuk var? Bina maşallah çok hareketli. Bu hareketlilik sonra sizi depresyona sokmasın diyorum. Evliliğinde kriz ve bu uzun soluklu boşanamayan Yine boşanamayacaksınız. Boşanmanız için 2027'ye ihtiyacınız var. Hep ertelenecek, hep ertelenecek. O yüzden gerek yok. Sağlık olarak özellikle üreme yani rengli dönemlerimizde sevgili hanımların rengli dönemlerinde bazı sıkıntılar olabilir. Kontrol dönemi. Bir de gerçekten nefes almak alerjik, öksürük noktamız olabilir. Kalp ve damar ve akciğerlerimizi kontrol etme vakti. Bir de her şeyi biliyorum kafasından çok. Biri size yardım etsin artık. Siz birine yardım etmeyi bırakın diyorum. Mutlu kalın efendim. Sevgili akrepler nasılsınız? Tabii ki abel olacaksınız. Tabii ki yorum yapacaksınız. Tabii ki paylaşacaksınız. Paylaştıkça büyüyeceğiz. Ve ben, bana da destek olun lütfen yani. Havalı olun biraz ya. Ben havalı bir insanım. Evet sevgili akrepler. Suskun, gizemli... Böyle insanları merak ettireceğiniz. Nereye gidiyor? Ne iş yapacak? Bu işi başaracak mı? Gerçekten böyle mi olacak diyeceğiniz bir hafta ve çevrenizdeki fikir ayrılıkları, ben biliyorum, ben yaparım dediğimiz her şeyi başaracaksınız. Neden başaracaksınız? Çünkü siz onları hak ettiniz. Tırnaklarınızla, mücadelelerinizle. Kendi haklarınızı geri alacağınız için hak ettiniz. O yüzden kimin ne dedi değil. Senin fikirlerin benim için önemli. Korkmanıza gerek yok. Kurumsal bir firmadan telefon haber beklentiniz, mülakatınız gözüküyor. Kurumsal bir alandaysanız değişimlerle ilgili biraz daha vaktiniz var ama o dönüştürdüğünüz ve zihninde oluşturduğunuz o masa, o konum size teslim edilecek. Merak etmeyin. Az daha sarınız. Zaman. Peki ne kadar zaman derseniz Eylül'e kadar zaman. Orası sizin. Banka ya da banka kurumlarıyla finans alanında çalışıyorsanız... ...ane değişimler, yer değişimi, şube değişimi, alan değişiminiz hareketli ve yoğun olacak. Haziran sonuna kadar da bu noktaların müdür yardımcısı olarak gidebilirsiniz. Müdür olabilirsiniz. Müdür yeriniz, müdürseniz yeriniz değişebilir. Puanınız ve ödül evreniz size daha büyük bir evde yaratabilir. Stabil, sadim, sabit bir mekanınız, alanınız varsa... Kazancımıza renkli ve alanın rengi de size iyi gelecek ve burada yeni insanlar, yeni çevre kazanç yoğunluğumuz yüksek olacak. Ama bu ara ailemize ait bir binayı kendim restore edeceğim, kendim yıkıp kendim yapacağım derseniz orayı yıkmayın, müteahhite de vermeyin. Oranın daha vakti var, yer sağlam, zemin sağlam. Sadece vakti geldiğinde kendiniz yapın, başkasına da Yaptırmayın Çünkü e, şirketten destek alarak yapmak istiyorsunuz. Gerek yok. Aile işiniz varsa, aile işimizle alakalı kardeşler, baba ya da kuzenler arasında iletişim problemi biraz e, işe gitmemeler, mesafe evreleri var. Yanlış yapıyorsunuz. Burası sizin yeriniz. Küsün, masanızda kalın, işinize yapın. Kimseyle muhatap olmamamız gerekiyor. Devletle çalışıyorsanız devlet kurumunla hastane kurum olabilir. Yani devlete ait kurumda olan ve devamlı Bile bir insanla iletişim hakimiyetinde olan sevgili akrepler Valla bulunduğunuz noktada çok sıkıldınız Gerçekten yeni bir nokta istiyorsunuz Yine devlet olsun ama daha sakin memleket değiştirme Olumlu müracaatınızı başvurunuzu yaptığınızda Gerçekten gideceğiniz nokta size daha sakin ve daha Bu kadar hareketli olup sakin alanı nasıl başaracaksınız bilemedim Onu da böyle size soru işareti bırakıyorum Unutmayın diyorum Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada. Bu ara eşinizin yurtdışı ile ilgili gelecek teklifi. Sizin de yerinizle alakalı istediğiniz bölümün gecikmemesi. Kocaya kafayı takacaksınız. Gerek yok, sakin olun. Çocuğunuza takın. Onun eğitimi, dil eğitimi, piyano, keman merakı var. Bunlarla ilgili ya da spora merakı var. Bunlarla uğraşmanız lazım. Aşk fikriniz, heyecan fikriniz dorukta. Ve yepyeni bir insana baktığınız... İlişki size ayrı bir enerji, ayrı bir ruh evresi yaratacak. Şans verin o doğru insan. Yeni bir tane ilişkiler tekrar barışma evresindesiniz. Hatta ve hatta nişanı var ve nişan bittiyse de o aile ve siz birbirinizle tekrar şans deneyerek ilişkimiz evliliğe doğru gidecek. Hiç kısmeti olmayan, ay ben ablacım bekliyorum yıllardır. Her yerde kimse beni görmüyor. Benim bu basiretsizliğim ne diyorsan bu da senin seçim konumlarındayım. Saçma sapan insanlar seçip Kalbin kırıldı Güven problemin var Ve hala da o evreyi aşamadığın için Kimseyi sana yakıştırmıyor Yakıştırmıyor değil Kimse seni beğenmiyor Bu konuda ilişki terapisine giderek ilişkiler nasıl yaşanır Ya da nerede hata yapıyorsunuz Amacınız nedir Buna öğrenirsiniz İlişki hayatınız olacak Ama e, ben bekliyorum O beni bulur derseniz Evet bekleyin Nerede bulacak ya Gidin kendinize değiştirin ilk önce. Yani o kadar hedefli olup, Bu kadar saçmalı. Geçmişte yaşadın. Artık geleceğe önüne bak. Yani geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişle yaşasaydık. Bugün o zaman ben oturayım. Aha annem ölmüş. Çocuğuma bir şey verebilir miyim? İşime bir şey verebilir miyim? Veremeyin. Geçmişte yaşadığımız her şeyi kabul etmemizle, kabullendiğimiz takdirde yeniliğe daha çabuk adapte olursunuz. Evet bu ara... Evlilik günü tarihi yakın olanlar çok heyecanlısınız. Evinizi de tuttunuz. Altınlarla ev almayı, parayla da ev almayı düşünüyorsunuz. Biraz acele etmeyin. Yıl sonu ve 2024'te bu kararı vermeniz daha hayırlı. Bir de şöyle ev niyeti olan sevgili takipçilerim. Alacaksınız ama biraz daha şu dönemi bir atlatırsak. Çünkü emlak piyasası ne olacağı belirsiz, dolar piyasası ne olacağı, altın piyasası ne olacağı seçim sonrası neler olacağı belirsiz acele etmemeniz. Ama araç değişiminizi yapabilirsiniz. Bir de elektronik eşyalarda bilgisayar ya da telefon niyetiniz var. Değiştirmeniz sizin için hayırlı. Sevgili ev hanımları, bu hafta en sakin geçireceğiniz bir hafta. Çünkü geçen hafta kavga, gürültü bilmem ne derken ev bir sakinlik. Kendinizi dinliyorsunuz, kimseyle konuşmuyorsunuz. Özür dileyecekler, öyle konuşacaksınız. Haklısınız, özür dileyecekler de yani sizin ailede özür kültürü şöyle ya benim karnım acık falan yemek yapar mısın diyor ya da işte şunu verir misin demek sizin ailede özür dilemek böyle böyle ben özür diliyorum hatalıyım diye bekliyorsanız yanlışsınız yani boşuna kendi kendinize oturduğunuz yerde acı çekersiniz yani hayatınıza ay kaldığınız yerden devam etmeyi unutmayın Boşanma fikri olanlarda da çocuklarınızın ile alakalı noktada beklentileriniz var. Çocuklar pedagogla konuşarak bu yol ayrımını yapacaksınız. Yalnız bir ailede şiddet, evli ve uzun soluklu ailede şiddet, yalan, aldatılma konuları çok sert olacak. Güven, git devlete sığın, zarar görmeden hayatına bak. Göz alerjimiz olabilir. Göz kuruluğu olabilir. Sinüslerimiz ve eee ağız olabilir. Dikkatli olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili heyaylar, nasılsınız? Yani nereden bileceğiz altın üstten daha kıymetli ya da kıymetli olduğunu deyip söze başlıyorum. Alt üst olmuş bir iş temponuz var. Dağınık ilişkiler ve insanların vurduğum duymaz tavrı alandaki rahatlık, alandaki tavırlardan o kadar bıktın ki önemli kararlar verip alanı terk etmek ve yeni başlangıç istiyorsun ama şu an, şu an, şu an, o zaman o zaman değil. Biraz daha sakin bekle. O gün bulunduğunuz noktadaki ekip dağılacak, yönetim dağılacak ve siz yerinize, eski düzeninize, eski alanınıza daha rahat bir şekilde kavuşacaksınız. Yani hiç olmadığı kadar derin derin nefes alarak sakin, sakin et Allah'ım, sakin et Allah'ım diyerek haftayı geçirmenizi temenni ediyorum. Kurumsal alanlarda farklı beklentiler ve ya dışarıdaki yoğun tempo, koşturmalar ya da elektronik alanlarda bağınız varsa gerçekten hem dışarıda hem yurt dışında bağlarımızın daha yoğun olacağı buradaki konuşmalar, yapacağımız işler, projeler alanımız için büyüme noktası. Şirketiniz bölümlere ayrılacak. siz bir bölümün yöneticisi olacaksınız. O yüzden bu dışarı ve içeri işlerinizde odaklanan fazlasıyla haklar, düzenler belirlenecek. Yani bölümünüz, yönetmek istediğiniz yer size veriliyor. Sadece ve sadece şu altüstü olmuş düzende değil, bedenimiz altüstü olmadı, beynimiz odaklanması lazım. Eğer ki devletle alakalı... İş beklentiniz bu kapıyla alakalı e, kurumsal devlet alanında bağlantılarda çalışıyorsanız, devlet alanına geçmek istiyorsanız olur. Burada bir erkeğin desteği, yöneticinizin desteğiyle o kapı size hayırlı ve uğurlu olacak. Büyük kurumsal firmada yer değişimleri, alan değişimi, işçi çıkartılmaları var. Siz temkinli olun. Yedek iş bakmanızı da öneriyorum. Bilginiz olsun. Kendi işiniz varsa Avukat olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, kendi güzellik merkeziniz olabilir. Gerçekten para kazanma, güçlenme, ismimiz, ünvamız, işlerimiz çok daha büyük bir noktaya doğru iler. Stabil küçük bir yerde çalışıyorsanız sakin ve güzel ama sizi mutlu edecek bir hafta. Hani deriz ya çok şükür elhamdülillah, gerçekten çok şükür elhamdülillah diyeceğimiz bir hafta iş konularımız, paramız, iletişim, diyaloglar, odaklanmalar daha renkli olacak. Özellikle de mühendisseniz ve bilim alanında bazı projelerdeyseniz lütfen o alana çok daha dikkatli olun. Ödül ve başarı ve Türkiye'yi temsil etmek istediğiniz bir noktanız olabilir. Bu noktanız da başarılı. Spor salonu varsa hani başka bir yerde de açmak isteyebilir. İsminizi patent yapıp satabilirsiniz de mümkün olduğu kadar iş bu hafta hani alt üst gibi gözken her şey doğrulanmaya doğru gidecek. Evet bir de çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara tatil planımız var. Hani senelik izinlerimizi biraz kullanmak istiyorsunuz. Canım nereye kullanıyorsunuz? Dur bir Mayıs sonu gelsin. Yani Mayıs sonunda kullanın. Çocuk ya da çocuklarımızın eğitimiyle ile ilgili bazı karışıklıklar var. Onların eğitimlerini, dil eğitimlerine ekstra yabancı bir eğitim alarak onları güçlendirmeniz lazım. Bir de evinizde çok değerli, çok yetenekli bir çocuk var. Onun farkına varmanız lazım. O çocuğu ziyan etmeyiniz efendim. Evet bu ara ilişkiler, yani sevgilin terk ediyor ya sevgili yani. Hayırlı olsun. Uzun süredir içine yara veren sevgilin de barışıyor seninle. Ama böyle güzel gidiyordu, çok güzeldi, planlarımız vardı diyen ilişkiniz size veda edecek. Bu aslında dengesizliğinden bir veda edecek. Başka biri yok, sorumluluğu kalmaktan korktu. İlişki ciddiye gidiyordu, sen baskındın. O bir sakinleşmek istiyor. İlişkin seni terk edecek. 15 gün sabredersen geri gelecek. Ama şu dırdırını... Kadın erkek ayrımı yok burada. Bu baskıcılığını, bu ben biliyorum havasından çok ilişkiyi yaşamayı öğrenirseniz siz ilişki olursunuz. Birilerinin hayatını kaspetmek değil ilişki iki bedenin aynı ruhta konuşmasıdır. Siz maşallah farklı bir ruhlarında konuşuyorsunuz. Evet gün evlilik plan yüzük alacaksınız evlilik teklifi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiliniz yurt dışında ise şehir dışında ise Yakında onu ziyaret etmek ya da o sizi ziyarete gelecek gözüküyor Ve çok güzel gelecek, sevgiyle gelecek, aşkla gelecek, merak etmeyin Sevgili ev hanımları, kocanızın biraz ekonomik krizleri evi zorlamaya başladı Senin evi yenilemek istiyorsun, her şeyi almak istiyorsun ama onun borçları, onun sıkıntısı, onun kederi evimize böyle bir nefes aldırmıyor Yani şuraya gideceğim para yok, buraya gideceğim para yok Kenarda senin paran var. Yapmak istediklerini yapabilirsin. Özellikle de ailenin memleketi ya da eşinin ailenin ve eşinizin ailesinin memleketinde satılması gereken topraklar ya da sizin ailenizde satılması gereken konularımız gündemde. Şu an haneye para gelecek ama daha vakti var. Yasal süreçlerden çok anlaşmaya çalışın. Yasal sürece girersek maalesef eşimizin parasına muhtaç kalabiliriz. Ama sen çok yeteneklisin, çok başarılısın. İyi bir öğretici olabilirsin, iyi bir, e, iyi bir e, tane, e, yaratıcısın. Yani iyilikler katarak meslek edinirsen sen de başarılısın. Biraz buna kalkmamız lazım. Basen genişliği, göğüs problemimiz, mide asitlerimiz ve mide fıtığımızı olabilir. Dikkatli olun efendim diyorum dedim bile. Bir de çocuklarınızın dışarı aktif olduğu noktaları ve çevreleri kontrol ettirirseniz, daha sevinirim çünkü oğlumuz biraz havalı, dışarıya dönük ve oğlumuzun takıntıları var. Gereksiz bağımlılığa girmesin, sevgiyle kalın. Sevgili oğlaklar, hani deriz ya ben hep bir iyilik edasındayım, yapıyorum, yapıyorum. Artık yapmaktan da yoruldum, söylemekten de yoruldum. Yani bu çalıştığım insanların anlayışsız ruhu, bencil karakteri ve bir şeyleri yönetirken de içine eden yöneticilerine ve anlamayan insanlarla çalışmaktan o kadar bıktın. O zaman sen yönetici ol. O zaman yarım bıraktığın eğitimlerini tamamla. Bu firmada doğrusun ama eksik puanın olduğu için kimse seni kadem aktırmıyor. Kendini yenile, dil eğitimini al, yüksek lisansını yap, başarılısın ama... Konum değiştirmek için eksikliklerim var. Bunları görmen lazım. Yani kendimizi değiştirdikçe alanımızın ışığı, enerjisi yoğunlaşacak. O yüzden değişim zamanı. Kurumsal, çok büyük bir firmadaysanız konumunuzla ilgili beklentiler, hedefler ve şirketinizin size sunacağı imkanlar yoğun. Devletle bağlantılı bir noktada devam eden taşeron olabilirsiniz. Yarı devlet, yarı taşeron olabilirsiniz. Bu noktada taşeron firmanızın dengesizlikleri olabilir, vaatleri tutmayabilir, işinize zarar getirebilirler. Siz devlet haklarınızı kontrol edin. Firmanız biraz hani deriz ya pantrik yapacak, ne, ne deriz, düz taban mı deriz, ne deriz. İşte onu siz bulun, siz bulun söyleyin içinizden geleni canım. Söyleyemedim dilim sürtürşü. O yüzden kendinizle alakalı alanlarımızda daha başarılı olmak isteyebiliriz. Yeni iş açmak isteyen, kendinize iş kurmak istiyorsanız hayırlı olsun. Ortaklı fikriniz, ortak düşünceleriniz varsa da mantıklı şekilde yapacağımız ortaklı işlerin altyapısını oturtacağız. Açacağımız alan başarılı. Reklam ve sistem sizin yeteneğinizde. Bu çevre ve alan sizde olduğu için bu iş size kazanç sağlar korkmayın diyorum. Küçük bir alandaysanız yerinizle alakalı bazı insanların gözü var. Sizi gaza getiriyorlar. Yerinizi kontrol et. O senin yerinde gözü var. O yüzden de gereksiz fikirlerden uzak dur. İşten ayrılmak isteyen sevgili oğlaklar, alternatif noktadan tam güvenilir cevap almadın. En azından tam güvenilir cevap aldıktan sonra bu yeri bırak. Haklısın maaşın az. Haklısın haklarında isteklerine erişemiyorsun. Burada artık seni mutlu değilsin gitmen gerek. Geçmiş mahkemen, iş mahkemen bu konularımızın çok hareketli olacağı bir nokta. Ve ait olmak istediğimiz hakları da alacak. HET ile ilgili beklentiniz ya da devletten size gelmesi gereken paralarda bir olumsuzluk yok ama devletinizin bir e, arsanızın üzerinden yol geçireceği için kriz yaşayabilirsiniz. Az para verebilirler. Ailede bu konuşma olabilir. Dikkatli olun istiyorum. Evet bir de kardeş ve Anne ve kardeşler arasında bir iyici kardeşimiz var burada. Hep siz emek verdiniz o yedi o kardeşle artık evi sattırmaya çalışıyor. Lütfen en azından o ev hakkı, ev hakkı ve aileniz mağdur kalmaması lazım. O iyici haddini bildirin. İleride anne babanıza bir şey olduğunuzda zaten onunla krizler yaşayacaksınız. Şimdiden çözmeniz lazım. Neden? Gelecekteki haklarınızla, çocuklarınızın haklarıyla alakalı çözmeniz lazım. Bir de şöyle demek istiyorum, yurtdışı başvurusu, oraya yerleşmek, bu konularınızla ilgili büyük mücadeleleriniz var. Evet, e, Eylül'e kadar yurtdışı kapınız ve yerleşim haklarınızı alacaksınız. Eğer vatandaşlık bekliyorsanız, Türkiye'de, yurtdışında, Haziran sonuna kadar imzanız atılacak. Merak etmeniz gerek ve merak etmeyiniz efendim. O yolculuk size uğurlu ve bereketli gelecek. İstediğiniz yolculuğa da başlayacaksınız. İlişkide otorite olmak, ilişkiyi daha saygılı yürütmek istiyorsunuz. Maşallah senin ilişkin de pıt pıt pıt pıt her şeyi ben biliyorum gibi. Ama onu seviyorsun, onu kaybetme. Burası sizinle ilgilenecek insanlar, herkes sizi sevebilir, herkes size aşık olabilir. Gökyüzü size gerçekten aşkı konuşturuyor. Artık sen de gözünü bir dört aç, gökyüzündeki aşkına aramaya başla. Eski ilişkinizde ufak tefek mesajlaşmalar söz konusu olacak Hatta onun hayatında biri olduğunu duyacaksınız, çıldıracaksınız Ama senin de hayatında biri var ondan gizliyorsun, niye çıldırıyorsun onu anlamış değilim Bu ara sevgiliniz sizi aldatabilir uzun soluklu çiftlere uyarıyorum İlişkinizin tatlı tatlı erkek arkadaşlarına gidiyorum Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum diyorsunuz Sevgilinizin kaşı gözü oynuyor ona göre kaşını gözünü yolun diyorum Yolun ya saç kalmasın, kaş kalmasın ...mümkün olduğu kadar. Evli çiftlerimizde şu bu hafta... ...en sakin geçireceğiniz bir hafta. Çünkü burada ev taşınmanız... ...yeni bir bina konumuz... ...devamlı hareketli yeni eşyalar olduğu için... ...şu an kavgadan çok evinizin enerjindesiniz. Ama karı koca hayatınızda... ...uzun süredir sorun var. Bunu görmeniz ve bunun farkına... ...varmanız lazım. Farkındasınız... ...ama nasıl adım atacağınızı... ...bilmiyorsunuz. İlişki terapisine... ...ihtiyacınız var. Unutmayın. Boşanma fikri olanlar... E, acayip derecede birbirinize hakaret boyutundasınız. Gidin ananızın evine gidin. Kadını burada rahat bırakın ve kadın bir nefes alsın ve hakkını ver. O kadar emek verdim o kadar mücadele verdi ve o kadın ailesinin parasına güveniyorsun ve o kadına hak vermiyorsun. Yani bilemedim. Kadın çok değerlidir. Anneniz de bir kadın. Siz de bir anneden geldiniz. Unutmayınız. Sağlık olarak özellikle ee, bağırsak enfeksiyonlarımız kalın bağırsak enfeksiyonlarımız. ve hani var sis, sis oluruz ya devamlı çişimiz varmış gibi hissederiz bu noktalara dikkat ederseniz e, hassas bölgemiz bu ara ayaklarınızı üşütüyor olabilirsiniz mikrop kapmış olabilirsiniz ayak mantarlarımız, mantarlar hareketimiz var bir de saç eczamamız sıkıntılı dikkatli olun sevgili kovalar nasılsınız Umarım iyisinizdir çünkü yapılan sizin iş konularınızla ilgili haksızlıklar, kazancınızla ilgili zorlanma ve bu haftayı nasıl geçiririm, ödemeleri nasıl yaparım, o nasıl ifade ederim kendimi, neden yanlış anlaşılıyorum diyerek kendinizi yiyeceksiniz. Aslında işinizde bitirmeniz gereken bir sürü iş projeleriniz var ve beklenti içerisinde olduğunuz noktalarınızla ilgili de yavaş yavaş olumlu süreçlere geçiş sağlayacaksınız. Sadece siz kendinizle ilgili, nerede yanlış yaptım amaç, amaç, sorunları çözememekle ilgili krizlerimiz var. Bu da geçmiş iş hayatımız, geçmiş sizi yoran insanlarla alakalı noktada. Bunlarla bir e, toparlanıp alanımıza, düzenimize daha rahat, da, daha sahip çıkmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yeni atamanız, yeni işiniz hayırlı olsun. Uzun süredir e, iş bekleyenler için daha farklı tesadüf işler, yeni görüşmeler, yeni olumlu süreçleriniz olacak. Biraz daha şey yapalım, ne yapalım? Gittiğimiz noktaya kendimizi enerjik gösterip pestil gibi gitmeyin. Daha dikkatli gitmeniz lazım. Devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz noktanın gerçekten yorucu ve yoğun ve evraklar, koşturmalar, yeni alanlar, yeni oluşumlarla ilgili yük binecek omuzlarınızla size inanıyorum. Başaracaksınız. Kurumsal alanda çalışıyorsanız e, ekibinizle alakalı yanlış anlaşılmalar yanlış hataları hızlı ve seri şekilde toparlayacaksınız Yaz, mesajlaşmalar, toplantıların size kriz yönetimi için doğru bir hafta e, ya yeni çevre, yeni iş alanında, oturtacağımız alanlarda da bize ayrı bir renk ve iş teklifleri gelebilir bunları göz önünde bulundu yerimde değişim olacak mı diyorsanız gerçekten olacak e, ama bazı alanlarda Yer beğenme, hani belki bu yeri istiyorsunuz ama size şu yolu verecekler. Ondan sonra o yolla geçeceksin. Yani oraya giderken ırım kırım etmemeniz lazım. Hedef orasıydı, geçici buradasınız, sonra oradasınız. Unutmayın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara para arayışlarımız ödemeleriniz, krizlerimizin daha yoğun olacağı bir nokta. Cumaya kadar bu ödemelerinizi halledeceksiniz. Çekiniz, senediniz ya da bankada herhangi bir uyarı almadan halletmiş olduğunuz gözüküyor korkmayınız bir de özellikle annenize ait bir paranız var onu da iş yerine harcadınız bu ara ananız ya da ablanız bu parayı izleyecek panik yapmayın kredi hakkıyla onu çözeceksiniz endişe etmenize gerek yok diyorum stabil Yani sekreter olabilirsiniz bekçi olabilirsiniz çaycı olabilirsiniz bu ara size yardım etmek isteyen maddi manevi, size destek olacak insanlar yüzünüzü güldürecek ve üzerinizdeki yük bitmiş olacak diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle... Ee, beklediğiniz yurt dışı seyahatlerinizde ertelenme, bulunduğumuz noktadaki yoğunluk gelecek, yeni insanlar yüzünden ertelenmeler olsa da siz oraya gideceksiniz. Merak etmeyin. Evet yeni ilişkiler, yeni aşklar, yeni mutluluklar gayet size iyi gelecek. Tanış, Yeni çevre, yeni oluşum, eğlence gerçekten aşkla sizi kucaklandıracak. O yüzden bu ara gittiğiniz her noktada sizinle ilgilenen ya da sizin ilgilendiğiniz insanlar size doğru iletişim yaratacak. Çok ciddi bir ilişkiyle ilgili karar aşamındasınız. Sağlıklı karar vermenizi istiyorum ve ilişki terapisine gitmenizi istiyorum. Çünkü pişman olacaksınız. Sonra giden özür dileyen sizsiniz. Hem bitirmek istiyorsunuz hem bitirmek istemiyorsunuz. Ne istediğinizi bulun, ondan sonra ayrılık kararı vermenizi öneriyorum. Bu ara çok güzel giden ve artık evlenelim, tarih belirleyen çiftlerde acele etmeyin. Zaten size Allah yazmış, terk edilmeyecek, yalan yok, birbirinize aitsiniz, korkmanıza gerek yok. Geçmiş ilişkilerle ilgili haber bekleyen, karşılaşır mıyım, bana bir mesaj atar mı, unuttu mu, beni hala mı seviyor diyen yani. sevgili takipçilerim, o unuttu ve sizi. Sen unutmuyorsun. Unutsana. Niye kafana yazdın onu? Kazıdın böyle yani. Müslüm Gürsettin mi o zaman? Ne yapayım ben sana yani? Nesi sinirlendim bir an. Bu arada da e, evinizde bekar ya da evinizde evlenmeyi düşünen evladımızın hayırlı bir kısmeti var. Ezan okunuyor. Sonra devam edeceğim. Evet, ezan bitti. Sevgili kovalara devam. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da özellikle bazı çözemediğimiz e, ...gerginlikler, kendimizi doğru ifade edemediğimiz saçmalıklar var. Ve ne istediğimizi biliyoruz ama karşı taraf sert ve öfkeli ve devamlı gergin olduğu için... ...ve koltuğa yapışmış gibi yaşadı, kumanda elinde olduğu için siz görünmüyorsunuz. Görünmeyeceksiniz, eşiniz bu yapıda ve aileden de çektiğiniz eziyet. Yorgunluklar, dönem dönem vücut evrelerimizi yansıtmış, psikolojimiz bozulmuş... Bu yüzden biraz daha kendimi psikolojik olarak destek, kozmik enerji alabilirsiniz. Evet. Genel alabilirsiniz ruhunuza iyi gerekli. Ama bir ev mevzusu, bir binanın yıkımı ve çözülmesi gereken haklarınızla alakalı noktada da eşiniz çok büyük bir mücadele edecek kardeşleriyle alakalı sorunlarını çözecek. Eğer sizin kendi miras konularınız da var ama sizin haklarınız ve topraklarınızla alakalı noktada haksızlığa uğrama şansınız yüksek, o yüzden avukat, o yüzden hakkınızı savunacak doğru insanı bulmanız lazım. Sağlık olarak özellikle kan değerlerimiz düşebilir, baş dönmelerimiz söz konusu olabilir, ihmal etmemiz lazım. Saç dökülmemizde gündemimizde mevsimler değişiyor, vücut enerjimizde lekelere dikkat etmemiz gerekiyor. Evet çocuklarımız ve üniversiteye girecek sevgili gençler için aşk kafasından çıkın, odaklanmanız lazım. Odaklanmadığınız takdirde notunuz aşağı doğru çıkıyor de çocuğumuzu yurt dışıyla ilgili yazım planladığınız bizesini konusunu başvurun lütfen. Sevgi, mutluluk huzur yorum yaz, beğen kanalı büyütelim. Hoşça kalın. Sevgili balıklar nasılsınız? Evet bu ara gezme ruhunuz, araştırma ruhunuz, yeni yerler öğrenme ruhu, keşif ruhuna geçiş yapacaksınız. Hiçbir şey tesadüf değil. Keşifler bile insana yenilikler katar. Mümkün olduğu sürece planladığınız evreleri kontrol ederek gidelim diyorum. Evet geçmiş işlerinizden yeni teklif gelebilir. Beklenti içerisinde olduğunuz iş konularınızla ilgili hızlı haberler, yenilikler var. Karar sizin diyorum. Aynı şekilde bulunduğumuz noktada uzun süredir çözümsüz konularımız ve şirketimizin rahatlama ve şirkete beklenilen para girmiş olacak. Birikti, birikilen paranız, yarım verilen paralarımız bize iade edilmeye başlayacak gözüküyor. Yer değiştirmek, mekan farklı bir alanda. iş beklentiniz varsa olumlu duyuluklar ve olumlu haberler size ayrı bir renk katacak. Artık karar verin. Ceketiniz elinde, yeni anlaşmanız önünde masaya imzaya tutun. Büyük bir kurumsal firmadaysanız gerçekten toplantı, yoğunluk, hareket olsa da sizin dışarıdaki işlerinizin daha yoğun olacağı için iç ortamdan haberiniz olacak ama dış kontrol sizin hakimiyetinizde olacak ve güçlü şekilde firmamıza kendinizi ispatlayacağız. Devletle bağlantılı noktada çalışıyorsanız ve bu noktalarla alakalı yenilikler arayışı içerisindeyseniz orada hiçbir şey değişmez. Sen değiş, sen iste, sen başar. Ee, ve özellikle asker ya da e, polis ya da savcı ya da hakim, ya yani devletin üst düzey konumları seçiminde olabilir, Siz, e, meclisle alakalı bağlantı, başarı odağımız var. Korkmanıza gerek yok. Hedeflediğiniz noktaya doğru adımlarla ilerleyeceksiniz ve ünvanınız da tekrar hayatınıza geri kazan. Geçmiş mesela bir şeyle suçlanıp işi iadesi beklentiniz varsa bu iş iadelerinizle ilgili dosyada olumlu sadece tarih ve zaman bekleyeceksiniz. Merak etmeyin. Özellikle erkek çocuğunuz varsa bağımlılıkları olabilir. Dışarıda arkadaşlarınızı, arkadaş çevresine şimdiden mesajla, bilgisayarda bunları kontrol etmenizi öneriyorum. Evet çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da Gayet güzel bir döngü, işinizi büyütmek, daha büyük planlar içerisindesiniz, ortak fikirleriniz var, ortak ticaret yapma evresindesiniz, hayırlı ve uğurlu olsun. Ama kendinize ait bir şirket varsa buranın komple bir restorasyon olması gerekiyor ve bu restorasyonla birlikte yeni alan, yeni oluşumlar yaratarak buraya kazancımızı Arttıracağız. Devretmeye çalıştığımız, elden çıkartmaya çalıştığımız bir iş yerimizle ilgili güzel ve doğru fiyatla anlaşmamız da var gözüküyor. Dedim, de diyorum bile. Çalışanız çiftler, çocuklarınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Dedim. Aşk, illa da aşk diyorsunuz. Evet aşk var ama siz aşık olabiliyor musunuz? Siz sevebiliyor musunuz? Deniyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Deniyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Deniyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Bence sizin bu sene aşktan çok para, araç, yatırımlarla alakalı evreye daha dikkat etmeniz daha hayırlı olacak. Ama şunu söyleyeyim, tesadüfen tanıştırılacak ve birileri size tanıştırmak istiyorsa mutlaka koşun, tanışın. Çünkü o insanın fikri size uyacak. Geçmiş ilişkinizle alakalı noktada eee... Hatalarınızı kabul ettiğiniz sürece o sizi affedecek. Ama siz hatanızı, siz inatçı yönünüzü, ben haklıyım kavgasını geride bırakmanız lazım. Çünkü o haklıydı, siz suçluydunuz, onu suçlu yaptınız, kendinize haklı göstermeye çalışın. İyi giden bir ilişkinizle ilgili aşk enerjimiz daha yüksek. Birbirimize daha kaliteli vakitler. Seyahat planlarımız yazın. Daha çok planladığımız noktalarımız var. Güzel, iyi gidiyor. Hatta aile tanışabilir. Çevrede dostlarınızı tanıştırabilirsiniz. Ve ilişkiyle ilgili fikirler alacaksınız. İlişkiye nazar değmez. Tanıştırın. Hatta bu ilişki daha büyüyecek. Tanıştır herkese. Korkma diyorum. Dedim bile. Bir de kalbinde beni, beni düşünen beni seven biri var mı diye soran bazı balık enerjisinde, evet o sizi seviyor ama çaresiz, aileler, çevre birbirimize çok zarar verdi. O seni sevdi, aşık oldu, yol ayrımı oldu. Sen de onun seni sevdiğini bil, sen de onu seviyorsun ama yol ve kader bize ait değil. Bunu bilirsek daha mutlu oluruz. Sizin de hayatınızdaki insan doğru, ona odaklanmanız gerekiyor diyorum. Evlenme kararı içerisindeyseniz hayırlı ve uğurlu olsun doğru bir evredesiniz. Hatta termosun coşkuyla bekliyorsunuz. Ağustos'ta balayınız var. Hayırlı olsun. Yurt dışı ile ilgili yerleşmek, yurt dışında yaşıyorsanız bunlarla ilgili bazı fırsatlar size olumlu cevaplar içerisinde. Hatta yurt dışında şirket açmak, aile şirketi ve orada en azından kapılarımız olsun diyen sevgili gençler olumlu bir karar verdiniz. Ama eğitiminizle alakalı noktada da tamamlamanız gereken evreleriniz var. Bunlara da dikkat edelim diyorum. Sevgili ev hanımları Mutluluk, mutluluk ilk kez yaşayacağımız bir tatsa eşinizle konuşmayı öğreniyoruz bu hafta. Tartışmadan çok evet hatalıyım diyecek, sen de hatalıyım diyecek. Evliliğimizi, düzenimizi yumuşatmaya çalışıyoruz. Ama ters konuşmalı olan özellikle eşinizin Karadeniz ya da İç Anadolu bölgesinde ise onun agresif tavırları sizi yıpratıyor. O öyle... Ama çocuklarına, evine çok doğru bakan bir insan, haklısın bir de çok konuşuyor, susmuyor, bıktın, o he he demekten de bıktın ama sen de olumsuz yapamazsın. O yüzden kendini geliştirecek kurslar, yenilikler katabilirsin. Özellikle ve özellikle banyon, küçük banyon, özellikle e, e, çamaşırhane gibi bir yer yapmak istiyorsun evinle ilgili, o bölümü çözmeye çalışıyorsun. E, yaz, kış kullanabileceğin alan, evin darana, evi sat, yeni büyük al. Anca o şekilde olur. Bir de satmaya çalıştığımız yeni araç alma fikrimiz var. Doğru, olumlu, da yapabilirsiniz. Sağlık olarak göz alerjimizle ilgili ve son zamanlarda hani yağ bezeleri ya da ciddi kaşıntılar ve kızarıklıklar söz konusu olabilir. Cilt bir şeye reaksiyon veriyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama en güzel şey hafta sonu ilişkinizle geçireceğiniz çok keyifli sohbet Aileyi de, çevreyi de mutlu edecek baba küskünlüğünüz ya da erkek kardeş küskünlüğünüzü geride bırakmanızı, bağları güçlendirmeniz gerektiğini söylüyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.